Bunda, Burada, var bunda var mı? Var mı? Bunda garanti biziz abi. Nerede garanti belgesi Tim? <gülüyor> Görüntü Olan hiç şeyim. güzel değildi bu arada ama yapacak bir şey yok. Her şey video için. Mesela ne geliyor aklınıza? Aklına ne geldi? Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda siz çok istediniz, siz çok bağırdınız, siz çok yorum attınız. Biz de ne yaptık? Bu orijinal bir iPhone 12 Pro Max. Bu da ne? Çakma bir iPhone 12 Pro Max. İnşallah doğru çıkar kutudan. İstediğiniz her şey bu videoda arkadaşlar. Hadi bakalım, introyu sağ gelsin. Sağlı gelsin. Şimdi Ozan bu senin ilk çakma telefon incelemen, açılışın sağlamlık testini olacak gibi O zaman Allah'a utandırmasın. Bakalım, yani kutular böyle çıkar, açılıyor Ozan. Bir şey diyeceğim, ben. ya iPhone 12 Pro Max çıkmazsa? O zaman hıyar koyarız biz de için. zaman ne yapayım? Aa, Apple, Apple, Apple logosu, logosu çıktı. geldi. İşte bu! Yok bu o arada, o arada o biz buna 1500 lira para verdik arkadaşlar. Daha fazla verdik. Kaç verdik? 1700 lira dedik 1700 lira, 200 da Ozan'dan geldi. Şuradaki fonta bittim ben. Comic Sans'da yazmışlar. Ozan, açıyorum. Kusura bakalım, arka tarafta hiçbir şey yok. Orijinal iPhone 12 Pro Max'e baktığım zaman arkada bir sürü şey yazıyor ki zaten kalınlık farkı ve her şey Oyun farkı farklı. var yani. İçinden bayağı baloncuk çıktı arkadaşlar. Bunlar benim hep alıştığım şeyler. Aa güzel. Güzel güzel güzel güzel. Orijinal iPhone 12 Pro Max kutusunda olmayan kulaklık bu kutuda. USB kablo bunda, bunda var burada. mı? Bunda var mı? Bunda garanti. biziz abi. Nerede garanti belgesi? Tim? Dı dı dı dı. Bayağı güzel yapmışlar abi, bayağı bildiğin. Şimdi bu videoda hem inceleyeceğiz arkadaşlar, şöyle orijinalle bir yan yana koyacağız. Ne farkları var ama videonun ilerleyen vakitlerinde sizin mükemmel bir sağlamlık testi bekliyor. Abi! Benim elimde tuttuğum yani size göre sağ taraftaki orijinal ipone. Abi orijinal o, bayağı Peki da güzel. ne? Bendeki Hong Kong malı. Şimdi kasa olarak hakikaten ikisi birebir aynı boyutta. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Bayağı kasayı birebir yapmışlar, helal olsun. Elma logosunda bunda bir küçüklük var. Şu an kameraya ne kadar yansıttık? Ya aynı gibi o zaman. Değil abi, aynı net değil. Evet doğru, şu çok az daha küçük. Bu daha küçük. Ama buna bakıp da şu elma logosu, ''Aa bu çakmaymış'' diyen varsa bence... Yani ona helal ve hoş olsun derim. araştırmak Mümkün gerekir. Değil. Abi mesela bunun parlaklığı şu an ne kadar açık? Bunun full de parlaklık. Bakıyorum, bu da fullde Gördüğün gibi ikisinin arasındaki fark uçurum. Bu cihazı da, çakma cihazı da internete bağladık. Bayağı benzer aslında. Bak şimdi buraya gittim. Play Store'a. Play Store, Play Store nereden gittin lan? Var mı sende Play Store? Bende yok hocam. Ya. Maalesef. Bak, ben bir ayarlar kısmına da karşılaştırmak istiyorum tamam, abi. Karşılaştıralım hocam. Ayarlara gidelim. Abi mesela pil var. Pil sağlığını gösteriyor mudur sence? Oo. Pil, bayağı bildiğin Android'in pil ekranı benimki. Hocam bir kameralara bakalım artık. Kameraları çok merak ediyorum. <gülüyor> evet abi, gel. Ön kameramız. Abi hiç fena değil ya. ya yani bir çakma şey. cihazza göre bence iyi yani. Evet abi, aradaki fark mükemmel. <gülüyor> çok güzel etmişler. <gülüyor> <Ya. gülüyor> Ecem'in düşük ışık performansını görelim. Evet, yaklaş abi. Bayağı iyi yapmışlar yaceğiz. Ben çakmacıyım abi. Yani çakmacıyım. Bu arada bu oraya arkadaşlar 3-5 tane dışarıda fotoğraf çekeriz. Onları da yan yana koyarız ama çakma olan maalesef ki her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmadı arkadaşlar ve çok kötü çıktı. Telefon, Bayağı bak, bak artık bak. Yeriniz duramıyor bak. <gülüyor> Çeymen diyor ki bahçeye çıkartın diyor bak. Arkadaşlar şimdi de sağlamlık testlerine geçeceğiz. Finalde de mükemmel bir şeyler hazırlıyoruz sizlere. Ama öncelikle... Ama böyle de bir şey yok. Diyelim ki çakma telefonu aldınız ve başına neler gelebilir? Günlük hayatta düşünce kırılıyor mu? Çizilince bozuluyor mu? Vesaire. Ve bunları test edeceğiz Bence sonra da hızlıca finale doğru Başına gelebilecek en güzel şey de şu anda kendisi. Webtekno'da ve Webtekno usulü sağlamlık testinde. Bir yolda çıkalım bakalım neler oluyor. Hadi bakalım. Şimdi gündelik hayatta evet. başına neler gelebilir? Buna bakacağız. İlk başta düşürmek ve çizmek istiyorduk arkadaşlar. Ancak Sonra muhtemelen bu telefon yok olacak. O yüzden biz önce suya sokalım kendisini. Şöyle bir at istersen ekran açık bir şekilde kameralara doğru. Hazır mıyız? Bırak gitsin. Baloncuk çıktı mı? Hala çalışıyor cihaz. Bir sıkıntı yok. Aa, Gitti. Aa Gitti kapandı. A geldi. Gitti. Bir daha açılmamak üzere kapandı o bence. Belki açılır be Ozan. Ozan, o kadar çabuk vazgeçmeyelim ya. Abi bir salla şöyle, su çıkıyor mu içinden? Yani ben senin... inanıyordum, bu kadar çabuk olamaz Ozan. Çok çabuk oldu. Ozan, bu kadar çabuk <gülüyor> Zaten çizilme ve düşürme gibi testleri şimdi göreceğiz. Ama su beni üzdü. Su beni de üzdü. Bu kadar erken pes edeceğini hiç beklemezdim Ucayaz'ın. O zaman gel biz bunu Söyle, çizelim bari. Benim cebimde bir anahtar var. günlük hayatta başına gelebilecek bir şey. Şöyle önce bir cepte deneyelim. Cepte cebe koyalım bir. Aynen. Koyacağım. Arka cebe koyduk mesela. Niye kamerayı arkama döndüm ben şu an? Görüntü Onu hiç bir... güzel değildi bu arada ama yapacak bir şey yok. Her şey video için. Patates oldu. oldu. Kamerada belli olmayabilir ama arkadaşlar bu normalde Bayağı gözüküyormuş şeyler şu an. değil. Bir oraya dalar mısın? Oh. Dur ben sana Kamera buraya teknologus çizeyim. Çiz bakalım. Oo. Oh. Çok güzel oldu. 2 <gülüyor> yaşındaki yenim daha güzel. <gülüyor> Gerçekten. Zaten. Kamera camlarını da çiziyorum. Kamera camlarına girelim. Abi süper ya. Bayağı plastikten yapmışlar cam. Cam görünümü plastik. Şu cam işte bu. Ha. istediğim buydu. Evet, biri daha çıktı. Sen şimdi Webtekno döner yedin mi? Dedim. Bir daha yemek ister misin? İsterim. Oh. i̇sterim. <gülüyor> <gülüyor> Şu ön camı hiç denemedik Ozan. Aa çizilmiyor. Cihazın bu kadar sağlam olmasını beklemiyordum. Çizilmiyor çünkü ekran. Sizleme testlerinden telefon tabii ki de beklediğimiz gibi başarısız çıktı. O zaman abi ben kameramı taktım şimdi. Sana kamera taktım. Kendine kamera yapar mısın o zaman? Evet. Böyle böyle. Video böyle bitir ben lazım çekeyim. bundan sonra. Bence bu telefonu düşürelim artık. Bir düşürelim. Bence kulak içi asıldan düşürelim. Düşürelim. Ne dersin? Düşürelim. Sen konuş abi. Konuşmaya başla direkt. Alo. Sen konuşun mesela kendini Alo bilmez bir yaptın. adam geldi böyle Lan sana çarptı. Var. Düştü abi cihaz. <gülüyor> <kıyas. gülüyor> Allah Allah, gene kırılmadı. <gülüyor> cihaz harbiden sağlam. Yani Kırılmıyor. gördüğüm birçok çakma telefondan daha iyi gibi. Şu an bence baya iyi Bak şöyle atarsak kesin gidecek. Kırayım kesin ya. gidecek. Kır bakalım ne oluyor? <gülüyor> Hazır mısınız? Bay bay. Arası direkt açıldı cihazın. Ben de o Öyle. zaman müsaadenle arkasını düşürüyorum abi. Böyle düştü cihaz. Ve olanlar oldu arka. your head on my şu an param parça net ihtiyacımız evet, var. İçine giriyormuş bu arada evet, onun da alınmış oldu. İçi sıra sıklam zaten. Şimdi efsane bir final ayarladık sizler için. Gerçekten bugüne kadar yaptığımız en güzel sağlamlık testlerinden birisi olacak final açısından diyorum. Her şeyi ayarladık. Evet. Ayarladığımız yer fırça tarafı Çok yer, açayım. Çok Oraya acayip doğru. Uzak gel. Gel. Çok kardeşim. açayım. Bize gel. yakışır bir gel. final olacak. Hadi. Abi bu sefer bayağı abarttık farkında mısın? Arkadaşlar affedersiniz. Çıkardık <gülüyor> geldik arkadaşlar. Burası geri dönüşüm merkezi. Ve şu arkamızda durmakta olan arabayı birazdan ters çevireceğiz. Daha sonrasında da şurada gördüğünüz ahtapot denen vince yükleyeceğiz. Ters çevirip bir şekilde tavanın üstüne, telefonun üstüne bırakacağız. Bu kadar abi <gülüyor> söyleyeceklerim. Daha ne yapalım? Ben yokum yani artık <gülüyor> Mesela ne geliyor aklınıza? Aklına ne geldi? Yaz yoruma. Bir sonraki sağlamlık testini yaz. Bak uzaya çıkmak hariç her şey olur. <gülüyor> bir kaldı zaten. Biokaldi. Uzaya da çıkarız herhalde Yok kaldı. Yok ama gerçekten arkadaşlar sizin bundan sonraki beklentiniz ne? Biz artık böyle bayağı hani en üst noktadayız. Bir sonraki sağlamlık testinde sizden bekliyorum yorumlara yazarsınız. Ben artık. sabırsızlanıyorum. Hadi sen ne olacak? Bak ev, sahne. bu Hazırlıklar kadar. başlayalım. Başlayalım. Hadi. Nasıl atalım arabayı? Şimdi arabayı düz bırakırsak eğer büyük bir ihtimalle araba ezemeyecek cihazı. O yüzden bu arabayı şimdi bir ters çevirelim. Sonra şurada ben bir demir gördüm. Sanki yerde. GTA oynuyor, arabayı ters <gülüyor> çevirin diyor ya. Her şey ayarladım ben abi. Sonra şurada gördüğünüz demir var. Şu görmüş olduğunuz demir plakanın üstüne, elimdeki bu oyun hamuruyla birlikte telefonu şöylemesine... ...şimdi yapmayayım da bir daha çıkmayabilir. İçine yerleştireceğiz. Sonra da arabayı tepeden bırakacağız, artık neler olacak ben de merak içindeyim yani. Tam, arabayı bir ters çevirebilir miyiz? Kaçalım. Bu anı bekliyormuş gibi davranmamış şu an. Evet. Abi! <gülüyor> araba zaten yukarıdan atmadan şu an parçalandı gibi. Ne diyorsun? Çok fena şeyler oldu. Bu telefon dümdüz edecek bu araba. Ben Uzan şöyle abi bakalım. hamuru buraya koydum. Usta şöyle bırakıyorum, iyi mi? Bak adam işi biliyor ya Ozan. Araba üzerine gelecek. Birazdan iptal. Bu kendinden geçecek. Yani üretildiğine pişman olacak bu telefon bence. Yani. daha da üretmezler. Evet, bir daha şey. yapmazlar. Sonra... Çakma yapmayın bir daha kardeşim. Bu neymiş ya? Hüseyin abi, durum ne abi? Tamam abi, komutunuzu bekliyorum. Yavaştan arabayı bir kaldıralım abi, sana zahmet. Abi, belli Bak, araba, araba ya, şu an şey içinde. gibi değil mi böyle? Hani Bizim... Abi, işte bu istediğim görüntü ya. Oo. <gülüyor> oh! O zaman bir altına geçmek ister misin? Abi, tam böyle kalır mısın? Tam böyle. Biraz daha bir çeviriver. Tamam, böyle kalsın abi. Biz hazırız. Da, Şimdi Hüseyin ben abi... Hüseyin abiyle bir konuşacağım. Kısa bir görüşmemiz olacak kendisiyle. Hüseyin abi, yavaştan pozisyonu alalım. Şu an kaç metredeyiz abi? Ben 17 metre falan. Uzaklaşalım. Abi, hazırsan 3'ten sayıyorum geriye doğru. 3! İki, bir! Abi bırakalım. Oh abi. Çok iyiydi oh. lan! Oh. Efsaneydi! Abi! Ama telefon. telefon sağlam hala. <gülüyor> Yok artık. Hüseyin abi telefon bayağı sağlam çıktı üstüne <gülüyor> düşmedi, Arkadaşlar telefon tam olarak arabanın üstüne düşmemiş zaten. Duydunuz az önce Hüseyin abiyi. Telefon çok sağlam. Ya da çok sağlam. Bir kere daha deneyeceğiz. Kere daha abi hazır mısın? Ozan gel, Ozan gel oğlum gel. Ne yapayım? Gir arabanın şey altına abi. Bana bir şey gel. olmaz, Sigortam var benim. Benim de var da bunu karşılamaz bizim sigorta. <gülüyor> abi hazırsan 3'ten sayıyorum. Abi 3, 2, 1 gene vuramayacan gibime geldi benim ama at bakalım. Abi silme geçti abi ya. Abi bu sefer de dibinden seyirdi. Bir daha, bir daha. Hemen, hiç bekletmeden, bir daha. Bak, abi üçten sayıyorum yine. 3, 2, 1, bırakabilirsin. Bravo. Bu sefer denk geldi. Bravo. Helal Hüseyin abi. Helal olsun Hüseyin abi. <gülüyor> Üçüncü de... Üçüncüde vurduk. Ama bakalım ne oldu bir yakından bakalım. Evet Lütfi cihaz hala taş gibi. Abi. Biraz batarya şiştiği için elime vurmak istemiyorum da. Bu nasıl bir şey ya böyle abi? Fena olmuş. Ama bu daha fazla düz olur bence ya Hüseyin abi halleder. Hüseyin mi? abi bunu artık Allah ne verdiyse dümdüz girsin bence. Bak bunu böyle koyacağım şimdi. Şununla ezdireceğim arkadaşlar bak. Şu gördüğünüz var ya potun kafası. Onu üstüne üstüne ezdireceğim şimdi Hüseyin abiden isteyeceğim. Çünkü araba ezmiyor sağlam çıktı telefon. Hadi. Hüseyin abi şu şeyin kafasıyla telefonu ezer misin sana zahmet? İstediğimiz şeyi alamadık bundan. Okay. Telefon yanıyor. Çok iyi, çok iyi. Abi biraz daha vurabilirsin daha böyle Çok yeni mi abi? Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. <gülüyor> evet. O zamanla yaraşmayalım ya. Patlamaz bitti o. Söndü. Diyelim patladı. Söndü abi o. Var mı sigorta? Varım abi, varım. Hepsi var bizde. Şöyle mevzu bu. Gördüğünüz gibi bir şey bulabilir miyim yerden? Bir bakayım. Aa buldum. O zaman tetanozu aldı şu an. Bu bir zamanlar pildi. Yani telefon diye bir şey pek kalmamış gibi gözüküyor. Şöyle şuraya atayım. Lütfen pil aldım abi. Rahat rahat tutabilirsin. Bu da ekranı. Ah, yandı. Sıcak mı? Çok sıcak. O elim yandı baya. Ozan elleme çok sıcak, baya evet, elim Bayağı elim. Baya bir sıcakmış harbiden benim de elim yandı. Ama mevzu bu. Evet arkadaşlar arabayla ezdik. Daha ötesi var mı? Bence vardır ya buluruz. Mutlaka Saat vardır. Eliniz yazar aldı. Yorumlara yazarsınız artık. Daha fazla bir beklentiniz varsa ne yapalım ne edelim diye yorumlarda sizlerden bekliyoruz. Arabayla ezmeye çalıştık bu videoda çakma iPhone 12 Pro Max'i başımıza gelenleri de size gösterdik. Ekleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın diyelim her zaman oluyor. Bolca gibi. destekleyin lütfen. Aynen. Öyle kanalımıza da abone olmak isterseniz hemen ortada bu buton var oradan abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim Hoşçakal. görüşürüz.